Ölçüsenör Türkiye'nin tarafsız zaman haber bültenine karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık Maza, ana haber başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün önemli çıkan gelişmeleri sizler paylaşacağız benim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Bugün çok e, üzücü bir haberle başlayacağız efendim. Çünkü Türkiye'de bugün e, kalpgündü. Depremle gece sarsıldı Türkiye ve şu anda Güneydoğu'nun bir bölümü, maalesef depremde evrenin bir bölümü yok oldu. Ölü ve yaralılar tabii ki var. Allah'tan rahmet öğlenlerimize baş sağlıyoruz ve sosyal medya kanallarımızda şöyle bakacak akacak olursak. Twitch Tarık Haber, TV, Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Ok Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber. Tar Khabar kanalı insanimet Tar Khabar TV'de Tar Khabar related gram tar Khabar 2808 YouTube Tar Khabar TV'ye belki Ömer Tarıkılmaz yaptı yeriz. Real SOSYAL MEDYA da BAKACAK olursak eee <gülüyor> Big O Live'da yayındayız. Big O Live kanalımız Tar Khabar TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Belki de yayınlar isterdi olsa, kanalımız Tark Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz bir de Uplive kanalımız varmış Uplive'dan da bizlere ulaşabilirsiniz. Non Olay Bayanlarımızı beğendiğimiz Non Olay kanalımızı takip bizlere ulaşabilirsiniz. Hüplüveri reyandeyiz. Hüplüveri kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. <gülüyor> Ama böyle dediğimiz gibi başlıyor. Biz Instagram'da arttıyız. Haberimize geçiyoruz. İshare Cumhurbaşkanı Herzog'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu geldi değerli izleyenler. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Yaralılara şifa temennisinde bulundu. Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin. Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için Anadolu Ajansı uygulamasını akıllı cihazlarınıza iOS, Android, Windows kurabilir, Twitter'da Eta Canlı hesabını takip edebilirsiniz. Yen haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Depremde devrilen konteynerlarda yangın çıktı değerli izleyenler. Depremde devrilen konteynerda yangın çıktı. Hatay'ın İskender Limanı'nda depremin ardından devrilen konteynerlarda yangın çıktı. Yangın drone ile görüntülendi. Karavan Maraş merkezi ve 10 ili etkileyen depremler arasında arası İskenderun ölçesindeki liman sahasında bulunan konteynerler devrili. Depremde devrilen konteynerlerde yangın çıktı. Atay'ın İskender'ın limanında depremin ardından devrilen konteynerlerde yangın çıktı. Yangın drone ile görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ile etkileyen depremler sırasında İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerler devrildi. Konteynerlerde daha sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangının söndürülmesi için bölgeye ekiplerin yönlendirildiği öğrenildi. Maset haber 3562706. 356-2706 Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Cami minaresinin deprem esnasında sallanması kameralar bakın nasıl yansıttı? Cami minaresinin deprem esnasında sallanması kameralara yansıdı. Karamanmaraş'ta saat 13.24'te 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem birçok ilde olduğu gibi Muş'tan'a hissedildi. Cami minaresinin deprem esnasında sallanması kameralara yansıdı. Muş'un Karamanmaraş saat 13.24'te 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem birçok ilde olduğu gibi Muş'tan'a hissedildi. Deprem'in hissedildiği Muş'un yangın ım, Belgesine bulunan bir cami minaresinin, e, minaresinin deprem esnasında sallanması, cep telefonu kamerasına yansıdığı yay sisteminin kullandığı minarede deprem esnasında çatlaklar oluştuğu bilgisi verildiği değerli izleyenler minarede kullanılan yay teknoloji minarenin devrilmesine engel oldu. Avrupa'dan 850'nin üzerinde uzman Türkiye için harekete geçtiği değerli izleyenler 13'lü ülkenin Türkiye'ye arama kurtarma ekibi göndereceği bilgisini paylaşan Avrupa Birliği acı durum har haritalama hizmetleri sağlamak için Repinolus uydu sistemini etkinleştirdi. 13 üye ülkenin Türkiye'ye arama-kurtarma ekibi göndereceği bilgisini paylaşan AB, acil durum haritalama hizmetleri sağlamak için Kopernikus uydu sistemini de etkinleştirdi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle taziye mesajları paylaşan Avrupa'dan çok sayıda ülke, enkaz altında kalanların kurtarılması için arama ve kurtarma ekiplerini seferber etti. Avramanmaraş merkezli toplamda 10 ile etkileyen iki depremin ardından Avrupa Birliği, AB, mekanizmalarının yanı sıra NATO üyesi ve Avrupa'dan çok sayıda ülke, Türkiye'nin bu zor gününde destek olmak için harekete geçti. AB komisyonu sözcülerinden Balas Uşvar, 13 üye ülkenin Türkiye'ye arama kurtarma ekibi göndereceği bilgisini paylaştı. Uşvar, ayrıca Avrupa Birliği'nin Türk makamlarına acil durum haritalama hizmetleri sağlamak için Kopernikus uydu sistemini de etkinleştirdiğini, Birliğin gerektiğinde daha fazla desteği koordine etmeye hazır olduğunu da vurguladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temas halinde olduğunu belirterek, NATO mutlifikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda, ifadesini kullandı. Avrupa'dan 850'nin üzerinde uzman Türkiye için harekete geçti. İngiltere, Türkiye'ye 76 kişilik kurtarma ekibinin yanı sıra kurtarma ekipmanı ve arama köpekleri gönderecek. İsviçre, 80 kişilik bir ekibi arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere deprem bölgesine gönderme kararı aldı. İtalyan itfaiyesinden bir keşif ekibi enkaz altında kalanların kurtarılması için yola çıktı. Malta ise bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir ekibin Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı. Avusturya'dan 80 asker yarın Türkiye'ye harekete geçerken bu ülkeden 25 özel arama ve kurtarma ekibi de deprem bölgesine gidecek. Fransa bu akşam 139 arama kurtarma görevlisini Türkiye'ye göndereceğini duyurdu. Türkiye'nin bu zor zamanında yanında olduklarını açıklayan Macaristan, 50 kişilik bir ekibin deprem bölgesine gönderileceği bilgisini paylaştı. Çekya 68 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi. Yunanistan'dan özel afet müdahale birimine EMAK, bağlı 20 itfaiyecinin ve 2 arama kurtarma köpeğinin arama kurtarmada kullanılacak özel araçlarla birkaç saat içinde yola çıkacağı kaydedildi. Bulgaristan itfaiye ve sivil savunma birimlerine bağlı 58 kişilik uzman kurtarma ekibinin Türkiye'ye hareket edeceği, ekibin kurtarma çalışmaları için donatılmış 20 araçla gideceği açıklandı. Ayrıca yatak, yastık, battaniye, nevresim, havlu ve diğer eşyalardan oluşan bin uyku seti yollamaya hazır olduğu bildirildi. Bulgaristan, bu yardıma takviye olarak bin battaniye, bin nevresim takımı göndereceğini, Bulgaristan'da Türk Kızılay ile oluşturulan acil yardım deposundan da 300 mutfak takımı, 300 aile tipi çadır, 300 kalorifer, 1000 döşek ve 3000 battaniyeden oluşan yardım takviyesinin hazırlanacağını kaydetti. Arnavutluk'tan bir ekip yola çıkarken, Hollanda 15 tonluk ağır kurtarma araçları ve diğer malzemeleri içeren bir kargo uçağının Eindhoven'dan Türkiye'ye hareket edeceğini, ayrıca bir başka uçakla 65 kişi ve 8 kurtarma köpeğinin deprem bölgesine gönderileceğini açıkladı. İspanya, iki askeri uçakla 90'dan fazla kurtarma ve sağlık ekibinin Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu. İspanya'da sınırsız itfaiyeciler, örgütü gibi bazı sivil yardım ekipleri de 10-15 kişilik gruplarla yardım için Türkiye'ye gideceğini açıkladı. Almanya İçişleri Bakanı Nansi Faeser, TW, Alman Yardım Kuruluşu, kamplara acil durum barınakları ve su arıtma üniteleri sağlayabilir. TW hali hazırda acil durum öneratörleri, çadırlar ve battaniyelerden oluşan yardım malzemelerini hazırlıyor, ve benim talebim üzerine Türk sivil savunması ile yakın koordinasyon halinde dedi. Polonya'dan 76 itfaiyeci ile 8 kurtarma köpeğinin Türkiye'ye gönderileceği kaydedildi. Romanya hükümeti de Türkiye'ye yardım ekipleri göndereceğini açıkladı. Balkanlar Türkiye için yardıma hazır. Balkanlarda Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova her türlü yardıma hazır olduklarını açıkladı bazı ülkeleri. Estonya, Litvanya, Letonya'nın yanı sıra Finlandiya, İsveç ve Norveç'ten de taziye ve dayanışma mesajları geldi. Avrupa'nın tamamından taziye ve dayanışma mesajları. Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ile etkileyen depremlere ilişkin Avrupa Birliği, AB, Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakeleropoulou, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset gibi üst düzey devlet ve hükümet adamları, Taziye ve dayanışma mesajları paylaştı. Uluslararası kurumlardan dayanışma mesajları. Dünya Sağlık Örgütü, DSÖ, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AGİT, Merkezi Viyana'da bulunan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, UNOD gibi kuruluşlardan destek ve başsağlığı mesajları paylaşıldı. Katoliklerin Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki can kayıtları sebebiyle Türkiye'ye taziye mesajı yolladı. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Sinan Ateş'in ayetinde flash girişme yaşandı değerli izleyenler. Ankara'da Hacetebe Üniversitesi Üretim Üniversitesi Doşent Doktor Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılınmak Mahallesi'ne bir binadan çıktığı sırada motorbüs iki kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı. Hastanede hayatını kaybetmişti haberimizde. Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sinan Ateş, 38 arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak mahallesinde bir binadan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştır Hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, akademisyen olan iki kız çocuğu babası Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu özel koordinasyonunda, iki savcı tarafından kapsamlı bir şekilde sürdürülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Tetikçi de yakalandı. Büyükü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş Cinayetinin tetikçisi Eray Özyacı, Yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Tutuklu sayısı 18'e ulaşmıştı. Soruşturma kapsamında son olarak tetikçi saldırı sonrası Ankara dışına çıkardıkları öne sürülen Tolga Hande, Emre Yeğe ile Avukat Serdar Öğünün de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanmıştı. Öğren haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bursa'da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı değerli izleyenler. Bursa'da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bursa'da 4 kişinin feci şekilde can verdiği kazak güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıttı. Dünya cönül futbolculuğa ülkemizdeki deprem felaketine kayıtsız kalmadı değerli izleyenler. Kahramanmaraş'taki depremin yankıları sürerken tüm dünya yasa oldu. Türkiye ve Suriye'de binlerce insana ölümüne neden olan dü depremi dünya cönül futbolcular da kayıtsız kalmaz. Kahramanmaraş'taki depremin yankıları sürerken tüm dünya yasa oldu. Türkiye ve Suriye'de binlerce insanın ölümüne neden olan depreme dünyaca ünlü futbolcular da kayıtsız kalmadı. Real Madrid'in eksanesi Luka Modric, Manchester City'den Riyad Mahrez ve West Ham'dan Declan Rije gibi isimler beklemcilerinin acısını paylaştı. Sosyal medya hesaplarından depreme yönelik paylaşım yapan dünyaca ünlü futbolcuların bu paylaşımları kısa sürede büyük beğeni toplarken milyonlarca insana ulaştı. Deprem bölgesinin sesi olan bu isimlerin paylaşımlarının ardından yardıma ihtiyaç duyulan bölgelere yapılan yardımlar da uluslararası anlamda dikkat çekti ve artmış oldu. Yaşanan felaketin boyutları tüm dünyada ses getirirken, ülkemizde forma giyen çok sayıda yabancı futbolcu aileleri için endişe duyduklarını ifade etti. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Devletleri'nin durdurulduğunu, ve futbolumuzun geleceğine ilişkin kararın federasyon tarafından kısa sürede açıklanacağını duyurdu. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Değerli izleyenler yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İngiliz gazetesi Guardian skandal çağrısına tepki at. Türkiye tarihinin en kritik seçime doğru yaklaşırken yabancı basın kuruluşları tepki çeken haberlerini devam ediyor. En son olarak İngiliz gazetesi Guardian, Türkiye'nin 200'ü yüzü padişahı, Batı'nın dostu değil başlıkları makaleye yer verdi. Akaren'in yazarı Simon Tish yazısında Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Ortadoğu'nun birleşme noktasında önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtirken yine de asrî Sultan başkanının yurt içinde ve yurt dışında 20 yılı aşkın bir süredir istediği, giderek artan saldırgan otorite ve bölücü politikacı politikalar tüm varsa alt üst ettirecek güvenilir bir bazıları müftefik olarak Türkiye'nin güvenirliği ve yararlılığı neredeyse sona ermiştir ifadelerini kullanmış. Türkiye tarihinin en kritik seçimine doğru yaklaşırken yabancı basın kuruluşları tepki çeken haberlerine devam ediyor. En son olarak İngiliz gazetesi The Guardian Türkiye'nin iki yüzlü padişahı batının dostu değil başlıklı bir makaleye yer verdi. Makalenin yazarı Simon Tistal yazısında Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun birleşme noktasında önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtirken yine de Asabi Sultan Cumhurbaşkanı'nın yurt içinde ve yurt dışında 20 yılı aşkın bir süredir izlediği giderek artan saldırgan, otoriter ve bölücü politikalar tüm varsayımları alt üst etti. Güvenilir bir batılı müttefik olarak Türkiye'nin güvenilirliği ve yararlılığı neredeyse sona ermiştir ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılma girişimini engellemesi, düşmanca davranışın en son ve korkunç örneğidir denilen yazıda şu soru soruldu. İki yüzlü Recep Tayyip Erdoğan'ın batı dostu olmadığını kabul edip ona göre cezalandırmanın zamanı geldi mi? Amerika Birleşik Devletleri basını yazdı, Yunan manşete taşıdı. NATO Türkiye'nin şantajına karşı durmalı. Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş CNN Türk'te yaptığı açıklamada yazıya sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, maalesef bu epeydir batıda çok satan itibarlı oldukları zannedilen bazı dergilerde bu yayınlar arka arkaya çıkmaya başladı. Bunlar alışmışlar, bu beyler ne derlerse onu yapan Türkiye görmek istiyorlar. Özellikle İsveç'in NATO'ya girme konusunda Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu net tavır bunları çileden çıkarıyor. Bunların Türkiye'ye Cumhurbaşkanına hakaret etmesinin zeminini hazırlayacaksınız. Hem de arkasından Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemi gibi Müslümanların gözünün içine baka baka çok ağır hakaretler yapacaksınız ve bunlara seyirci kalınacak. Arkasından da biz NATO'ya üye olacağız diyeceksiniz. Türkiye böyle iki yüzlü, çift standartlı tavrı kabul etmeyeceğini başından itibaren söylüyor. Bütün bunların ötesinde uzunca bir zamandır tüm batıyı tutan bir hastalık var. O da yabancı ve göçmen düşmanlığı. Bütün bunların sembolize edildiği yer olarak gördükleri Türkiye ve Erdoğan onların dünyasına ve mazlum milletlere karşı alınan bir tavrın göstergesi bu. Fevkalade tutarsız ve ikiyüzlü bir tavırdır. Ne demek Türkiye'yi cezalandırmak lazım? Bu tür lafların hepsini iade ediyoruz. Bunun bir de bu genel seyrin dışında seçimin yaklaşmış olması Tayyip Erdoğan'ın bu seçimden galip çıkacağı şeklinde kamuoyu yoklamasının onların da önünde olması öyle görünüyor ki bunların Türkiye seçimlerine müdahale anlamına gelen bir tavrın içerisine girmesine neden olmuş. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde de Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan yayınlar, bazı gösteriler bazı önemli başkentlerde tehdit ve hakaret içeren gösterilerin olduğu bir sürece girmiştik. Benzer bir sürece gireceğiz. Batı'da seçim yaklaştıkça Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye karşıtı bazı ifadeler gösteriler ortaya çıkacağı aşikardır. Bu büyüyen ve yükselen Türkiye'den duyulan rahatsızlığın bir göstergesidir açıklamasında bulundu. Kontent video Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki. 14 Mayıs seçimlerine dikkat çeken Kurtulmuş. Bu neresinden bakarsanız bakın demokrasiye aykırı olan tarzdır. Adama haddini bil derler. İngiltere'nin yaşamış oldukları zorluklara bakın. Siz kendi ülkenize, kendi halkınıza söyleyecek sözünüz varsa buyurun söyleyin. Bu doğrudan doğruya hazımsızlık. Türkiye sözü güçlü olma istikametinde yürüyor. <gülüyor> yüz yüz yıllıkmak kadar derece <gülüyor> alaka yerya yer çekilecek y gün milli ilan isyenler yani, daha milli yaz ilan edildi Cuaşı Erdoğan duyurdu pazar günü gün batımına kadar bayraklar gel geç çekilecek son dakika haber ve Cuaşkendo bugünkü depremler sonrası Türkiye'de 7 gün milli yazs ilan edildiğini duyuyoruz Son dakika yedi gün milli yaz ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, pazar günü gün batımına dek bayraklar yaraya çekilecek. 6 Şubat 2023-2039 son güncelleme, 6 Şubat 2023-2043. Sondaki haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü depremler sonrası Türkiye'de 7 gün milli yaz ilan edildiğini duyurdu. Takip et. Nasıl Türkiye'de yaralar da... Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaz ilanını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu. 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yaz ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir. Depremden yeni görüntüler. Can Kalk... he ana haberimiz bizde devam ediyor aşke Ge geçiş yapacağız Depreme canlı yayında yakalandı. Spikerin zor anları, kameralara bakın nasıl yansıttı. Merkez Üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan spiker haber sunmaya devam etti. Afadın açıkladığı veriye göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de büyük paniğe yol açtı. Korku dolu anların yaşandığı depreme canlı yayında yakalanan TV bir televizyonunun haber şefi şeyda Tuba Çalap verdi. Depreme canlı yayında yakalandı. Sakinliğini koruyan Çalap verdi. Yayınına devam etti. O anlar kameralara yansıdı. Haber bütünümüz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kahramanmaraş dep depremi Orta Doğu'da da hissedildi değerli izleyenler. Ee... Kahramanmaraş depremi Orta Doğu'da da hissedildi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, GKRY ve Irak'ta da hissedildi. Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Laskiye ve Rabka illerinde de şiddetli hissedildi. Depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ilk belirlemelere göre en az 810 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı. Esed rejiminin haber ajansı Sanan'ın haberine göre depremde Halep'te ilk belirlemelere göre 42 kişi yaşamını yitirdi, 200 kişi yaralandı. İl genelinde en az 20 binanın çöktüğü ya da ağır hasar aldığı tespit edildi. Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Arama-kurtarma ekipleri enkaz altındaki ailelere ulaşmaya çalışıyor. Sahadaki Anadolu Ajansı muhabirlerinin SNHR, sivil savunma, yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, ilk belirlemelere göre Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde en az 58 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Mısır, Lübnan, Irak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıkrın'da hissedildi. Bölgedeki Anadolu Ajansı muhabirleri ve sarsıntıya tanık olanlardan alınan bilgilere göre, Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken, halk arasında büyük endişe yarattı. Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen deprem nedeniyle evlerinden çıkan çok sayıda kişi geceyi arabalarında geçirdi. Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliğe endişesiyle evlerinden çıktı. Deprem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum yönetiminden de hissedildi. <gülüyor> <Bu> haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Newcastle enkaz altında kalan Hatayspor' eski futbolcu Christian Atsu için bakın ne yaptı değerli izleyenler. Eee Newcastle United enkaz altında kalan Hatayspor' eski futbolcusu Christian Atsu için paylaşım yaptı. 7.7 büyüklüğündeki büyüklüğündeki deprem Tepemde Hatay sporlu futbolcu Christian Atsu enkaz altında kaldı. İngiltere Premier Lig devlerinden New New Newcastle United eski futbolcusu hakkında güzel haberler için dua ediyoruz paylaşımda bulunduruz. Hemin altında fay hattı geçiyor mu? Devlet fay, afat deprem fay hattı sorgulama ekranı açtı değerli izleyenler. Detaylar da Nacigörü canlı yayında böyle isyan etti. Biz çırpındık buraya deprem geliyor diye dedi değerli izleyenler. Nacigörü Karamanmaraş'taki deprem sonrası canlı yayında böyle isyan etti. Biz çırpındık buraya deprem geliyor diye dedi değerli izleyenler. Karamanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası Profesör Dr. Nacigörü'nün 3 yıl önceki yapmış olduğu uyarılar gündeme gelmişti. Bugün yaşanan depremin altından katılacağını yayında yeni değerlendirmelerde bulunan görür yine dikkat çeken ifadeler kullandı. Biz çırpındık buraya deprem geliyor diye ifadeleri kullanan görür. Adeta isyan ederken açıklamasının devamında bu benim çok istisna öngörüm gibi söylemiyorum. Bunun üzerine bir proje hazırladık dedik. Kahramanmaraş 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. 7. 7 ve 7. 6 büyüklüğündeki depremler hata. Gaziantep, Malatya, Adana, Kibiz, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman ve Elazığ'da da yoğun şekilde hissedildi. Çok sayıda bina yıkıldı. Söz konusu depremlerle birlikte Kahramanmaraş adeta savaş alanına dönerken, Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Bölgede ekiplerin zamana karşı yarışı devam ederken Kahramanmaraş 9 saat arayla meydana gelen iki depremle de sarsıldı. 7.7 7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hata, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman ve Elazığ'da da yoğun şekilde hissedildi. Çok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 Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Bölgede ekiplerin zamana karşı yarışı devam ederken, Bilim Akademisi üyesi yer bilimci profesör doktor Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalar geldi. 3 yıl önce yaptığı konuşmasında Kahramanmaraş yöresi için önlem alınması gerektiğini vurgulayan ve 1513 tarihindeki yedi 4 büyüklüğündeki depreme dikkat çeken görür. "Bugünkü depremler sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı." Bilim Akademisi yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Bugünkü deprem yeri için dedim ki buradaki yerel yöneticiler Sayın Valilik, Sayın Belediye Başkanı özenli olun, dikkatli olun. Hızla bu yöreleri depreme hazırlamak için gerekli faaliyetlerde bulunun ve merkezi hükümete de çağrıda bulundum. Burası tehdit altına girdi bilimsel öngörü veriler bunu gösteriyor diye söylemeye başladık. Depremden 3 saat önce bir teakletle dile getirdik. Dün akşam 3 saat önce de yine bir tepki, de aynı şekilde bunları bir şekilde, 23 rağmen o bölgedeki hiçbir yerel yöneticiden en ufak bir tepki dahi almadık bir insizasyon, burada depremin olabileceğini söyledi. Bu Doğu Anadolu fayı üzerinde depremlerin gelebileceğini biz bilimsel olarak şöyle öngördük. Ben Elazığ'a gittiğimde Elazığlıların bir deprem kentinde oturduğunu fark etmediklerini gördüm. Onları bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için Elazığ Valiliği ve Belediye Başkanlığı ile birlikte o zaman konferanslar verdim. Ahaliyi topladık anlattık. O yetmedi Bingöl, Malatya, Kahramanmaraş. Adıyaman Valilikleri ve Belediye Başkanları ile de görüştüm. İnönü Üniversitesi'nde konuşmalar yaptım. Malatya'da 3 sefer halka hitap ettim. Buna da depremin olabileceğini söyledik. Bir proje hazırladık. Hatta Elazığ'ın Sivrici ile Malatya arasında depreme uğrayabileceğini dikkatli olunması gerektiğini söyledik. Diğer yer bilimci arkadaşlarımız da söyledi. Bu benim çok istisna öngörüm gibi söylemiyorum. bunun üzerine bir proje hazırladık. Karacıların hava komutanlığı bölümlerini de işin içine katarak haritalar hazırladık. Bu valiliklerle, belediyelerle, Bingöl, Elazığ, Malatya. Kahramanmaraş ve Adıyaman. Kocaman bir proje hazırladık. Ki devlet planlama teşkilatı sundu. Reddedildi. Biz çırpındık. Buraya deprem geliyor, biz bu işleri yapalım valiliklere diyelim ki bakın bu depreme geliyor, şöyle şöyle hazırlanmanız gerekir diye. Bunu televizyonlarda konuşmalarımızda. Twitter'da söyledik. Dilimizde tüy bitti bunu söylemekten. Her gün Maraş'a deprem geliyor. Gelebiliriz dikkatli olun diye defalarca dilimizde tüy bitti bunu söylemekten bu dediğim gibi bilimsel bir öngörü bunu diğer arkadaşlarım da söylemişlerdir. Ben şimdi isim saymayayım burada ben söyledim o söyledi meselesi değil. Bu bilimsel bir gerçek ve bunun olacağı da belliydi. Nedenini de söyleyeyim çok basit bir matematik var bu işte Elazığ depremi olduğu zaman Elazığ doğrultu atılımlı oldu. Bu depremin kırığı Malatya'ya kadar geldi. Malatya'dan bu kahramanmaraşa kadar olan kısmı kırılmadı. Her doğrultu atılımlı fay kırıldığı zaman kırılmayan yerine enerji transfer eder. Bu basit gerçeğe bilimsel gerçeğe dayanarak dedik ki, şimdi Maraş bölgesi tehdit altına girdi dikkatli olun. Marmara'yı halen bekliyoruz. Burada bir çarpıcı örnek daha vereceğim. 1999 depremi olduğu zaman 17 Ağustos'taki benim de dahil olduğum yer bilimciler dedik ki düzceye dikkat. Marmara'ya dikkat. Bunu 17 Ağustos'tan hemen sonra dedik. Biz düzceye dikkat dediğimiz için düzcede hemen hızlı hızlı depreme hazırlık yapıldı. 3 ay sonra bizim uyarımızdan sonra deprem geldi 7. iki hazırlık olduğu için 803 insan öldü. Marmara'yı halen bekliyoruz. Daha deprem olmadı yani demek istediğim bizim bilimsel uyarımız ya adam bunu söyledi değil ya bu bilim. Bilimsel öngörü ve nitekim de oluyor. Biz bunu falcılık olarak yapmıyoruz. Bu insanın bilim adamı olarak insanların can güvenliği konusunda nasıl bunu dürüstçe söyleyemem. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Gökhan Zandan yardımcı geldi. Yalvarıyorum sesimizi duyacak e, duyun dedi. Şarjım bitecek dedi. Son dakika haberine göre Volkan Demirel'in ardından Gökhan Zandan açtığı canlı yayda gözyaşlarına hakim olamadı. Ne olur yardım edin şarjım bitecek dedi. Merkezüstü Üstü Karamanmaraş'ın pazar ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem yankıları devam ederken Hatay'da bulunan eski futbolcu Gökhan Zan sosyal medya hesabına açtığı canlı yayına yardım istedi. Göz yaşları içinde son durumu aktaran Gökhan Zan Hatay bitti ifadelerini kullandı. 6 Şubat 2023 2028. Son güncelleme 6 Şubat 2023 21.15 takip etti. Türkiye'nin birçok ilinde hissedilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde en 10 şehir etkilendi. Depremden etkilenen şehirler arasında yer alan Hatay için eski futbolcu Gökhan Zan çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabında canlı yayın açan oyuncu deprem sonrası Hatay'da yaşanan ciddiyeti aktardı. Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Gökhan Zan, Hatay için yardım çağrısında bulundu. Sosyal medyadan paylaştı. Kempteki son durumu sosyal medya hesabından paylaşan Zan paylaşımına Allah'ım yardım Hatay bitti yalvarıyorum sesimizi duyun internet yok su yok yardım yok kimse yok Hatay terk edilmiş ne olur sesimizi duyun ne olur sesimiz olun yalvarıyorum notunu düştü. Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan sosyal medya hesabından bir canlı yayın açan Gökhan Zan gözyaşlarıyla yardım talebinde bulundu. Eski futbolcu açtığı yayından olur sesimiz olun çok kötüyüz. Herkes enkaz altında millet yalvarıyor kurtarılmak için. Kimse yok yardım eden yok olur sesimiz olun yalvarıyorum. Herkes çabasıyla kurtulmaya çalışıyor. Alt perişan durumda dedi. Yalvarıyorum sesimizi duyun çarjım bitecek. Sizleri tanımıyorum ama yalvarıyorum diyen Gökhan Zan insanlar evlerine giremiyor. Yardım yok. Su yok. Kimse kimseye ulaşamıyor. Kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ne olur sesimiz olur. Tanımıyorum kimseyi ama yalvarıyorum. Hepimiz çok kötüyüz. Çok zor internet buldum şarjım da bitecek. Elimden hiçbir şey gelemiyor. Yardım eden yok. Kimse yok burada. Hatay bitmiş. Yazbarıyorum ne olur sesimizi duyuyorum. İfadelerini kullandım. <gülüyor> Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yeni nokta gelirlik e, felaket efendim deprem. Felaket sonrası tablo kötüleşiyor. 1651 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Son dakika. Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilmişti. Afan Depremin şiddetini 7.7 olarak güncelledi. AFAD'ın verilerine göre saat 04.17'de meydana gelen depremin merkez üstü Pazarcık ilçesi olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Gaziantep olduğunu duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği öğrenilirken doğu ve güneydoğudaki birçok ilde hissedildi. Kahramanmaraş, Pazarcık, Gaziantep, Malatya, Adana, Denizli. Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da binalar yıkılırken, bölgede en büyük altıncı altı olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Öte yandan saat 13.14'te Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada depremin bir artçı olmadığı, sabah meydana gelen 7.7'lik depremden bağımsız olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar. Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki korkutan deprem sonrası bilgiler gelmeye devam ediyor. 21.18 Bakan Kara İsmailoğlu Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerden Adıyaman'da enkazlarda yürütülen arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. İncelemelerde bulundu. Adıyaman valiliğindeki koordinasyon toplantısına katılan Kara İsmailoğlu. Toplantının ardından A muhabirine yaptığı açıklamada. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Kara İsmailoğlu şöyle konuştu. Durum kötü. Ulaşmaya çalışıyoruz. Enkaz altında çok sayıda vatandaşımız var. Maalesef. Kaybettiğimiz vatandaşlarımız da var. Olağanüstü bir durum var. Teyakkuz halindeyiz. Yardım ekipleri yollarda. Buradaki ekiplerimizle birlikte AFET'e müdahale etmeye çalışıyoruz. Durum ciddi. Buradayız. Ulaşacağız. Uğraşacağız milletimizle. Vatandaşımızla beraberiz. 21.10 İstanbul Valiliği Depremler sonrasında İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alarm durumuna geçildiğini açıkladı. Ayrıca deprem bölgesine 21 uçak, 2 kargo uçağı ve toplam 3746 personel gönderildiği bildirildi. 21.00 Orhan Tatar 5 binası 606 bina yıkıldı. Afet Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar 185 artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgede halen artçı sarsıntılar meydana geliyor. Bölgede görev yapan toplam personel sayısı 9688. Afet bölgesindeki illere 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderilmiş durumda. Yıkılan bina sayısı 5606.4445 vatandaşımız da enkaz altından kurtarıldı. 20-23 Bakan Koca ölü sayısı 1651'e yükseldi. Milli Savunma Bakanı Akar, Sağlık Bakanı Koca, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi. Depremle ilgili son durumu aktarmak üzere Hatay'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde kameralar karşısına geçti. İşte bakanların açıklamaları. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanemizde ciddi hasar var. Şu an enkaz altındaki hastalar ve çalışanlarımızı kurtarma çalışmalarımız sürüyor. 11.119 yaralı hastanelerde tedavi altında. Cam kaybı 1651 oldu. 3.471 yıkıldı. Milli Savunma Bakanı Ulusi Akar, 17 uçakla hava yardım koridoru oluşturdu. Bu koridor için ihtiyaç halinde kullanılmak üzere akıncı tihalar da görevlendirildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. Altyapılarımız bu yüksek şiddetli deprem karşısında dayanamadı ve hasar aldı. Botaşın ana hatlarında önemli hasarlar oluştu. Emniyet amaçlı bazı yerlerde elektrik. Gaz veremiyoruz. Hasar noktalarına ulaşılmakta bazı zorluklar çekiliyor. Gaziantep. Kilis ve Hatay'da doğal gaz kesintileri yaşanmakta. 19.43 Osmaniye'de depremde enkaz altında kalan Doğan Akçakaya. 15 saatin ardından ağır yaralı olarak enkaz altından çıkartıldı. Hemşire eşi Naciye Akçakaya'yı ise kurtarma çalışmaları devam ediyor. 19.43 Kahramanmaraş merkezli 10 ile etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde. 19.35 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 19.10 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar A400M nakliye uçakları dahil 17 uçakta İstanbul İzmir ve Ankara'dan Gaziantep ve Adana'ya sürekli olarak yardım uçuşları gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 73 sorti destek uçuşu gerçekleştirildi. Ayrıca afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için iki akıncı tiha görevlendirildi. Dedi. 18.45 Fuat Oktay, 1540 bir can kaybımız var. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fulat Oktay. Depremle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Oktay. Cumhurbaşkanımız afet yönetiminin başındadır. Bakanlarımız 10 ilimizde faaliyetleri yürütüyorlar. Maraş'ta 234 kaybımız var. Hatay'da 520 kaybımız var. 700 yaralımız var. Osmaniye'de 205 can kaybı 1003 yaralımız var. Adıyaman'da 20 kaybımız. 200 yaralımız var. Diyarbakır'da 46 vefatımız var. 550 yaralımız var. Şanlıurfa'da 30 kaybımız 1071 yaralımız var. Gaziantep'te 309 kaybımız var. Kilis'te 13 kaybımız var. Adana'da 58 kaybımız, 720 yaralımız var, Malatya'da 106 kaybımız var, toplam 1541 can kaybımız var, 9733 yaralımız, 3471 bin yıkılan binamız var, bölgedeki tüm barajlar denetlendi, yapısal bir risk bulunmuyor, ifadelerini kullandı. 18-29 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan bazı otobüs firmaları ile battaniye gibi eşya satan işletmeler hakkında inceleme başlattı. 18-24 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Adana'dan depremle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Adana'da şu ana kadar 60'a yakın can kaybımız var. Enkaz altında vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Bu enkazlar boşaltılırken etrafındaki binaları da boşaltıyoruz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız." Kendileri herhangi bir şekilde enkazlara müdahale etmesinler. El ilde bakanlarımız var. 18-15 Diyanet İşleri Baş Başkanı Ayşe kaybedenler için ülke gemilindeki camilerde yatsı ezanından yarım saat önce selah okunacağını bildirdi. 17-39 Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Ege Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinden 18 Ekim. 302 personel, bir sahil güvenlik korveti, iki helikopter Hatay ve İskenderun bölgelerine görevlendirilmiştir. 17-25 Başkanı, ölü sayısı 1541'e yükseldi. Afak Başkanı Yunus Sezer, hayatını kaybedenlerin sayısı 1541'e yükseldi. 9733 yaralı var dedi. 17-10 Tüm Türkiye'deki okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'deki okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini söyledi. 16.30 Ölü sayısı 1121'e yükseldi. Afad risk azaltma genel müdürü Profesör Doktor Orhan Tatar depremle ilgili son durumu aktarırken şu açıklamayı yaptı. Şu ana kadar 1121 vatandaşımızı kaybettik. 7634 yaralı hastanede tedavi altında. 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. 16-15 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üstü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu. 16.00. Yürekleri yakan sözler, annemi de kurtarın. Gaziantep'te enkaz altında kalan minik bir kız çocuğu, Mehmetçik tarafından kurtarıldı. Minik kızın askerler tarafından kurtarılırken annemi de kurtarın sözleri yürekleri yaktı. Mehmetçiklerimiz. Devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor. Gaziantep Murdağı'nda enkaz altında kalan bir yavrumuz daha Mehmetçiklerimiz tarafından sağ salim kurtarıldı. MSB Deprem Twitter. Konu 1555 Bakan Bozdağ 203 vatandaşımız taburcu olmuş durumda. Adalet Bakanı Vekil Bozdağ Diyarbakır'da yaptığı açıklamada toplam 7 binada çökme var. Bu binalardan 5 iyi bağlar. yeni Yemşehir ilçemizde. Bağlar ilçemizdeki binanın bir iyi boş. Diğer binalarda hukim insanlarımız var. 478 civarında vatandaşımız hastaneye kaldırıldı. 203 vatandaşımız da taburcu olmuş durumda. Çok az sayıda vatandaşımızın hayatı riski var dedi. 15.50 Deprem nedeniyle bazı tren seferlerine ara verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 10 ile etkileyen depremler nedeniyle ara verilen tren seferleri bilgileri paylaşıldı. Buna göre, bugün Elazığ-Adanaylazığ arası işleyen Fırat Eksipiresi ile Ankara Kurtalan-Ankara arası işleyen Güney Kurtalan ekspresi için tüm duraklarda. Ankara-Malatya-Ankara arası işleyen 4 Eylül Mavi ekspresi için ise yalnızca Sivas-Malatya arasında işletmeciliği ara verilecek. Yarın da Ankara Tatvan Ankara arası işleyecek Van Gölü ekspresi de yolcu taşımacılığını durduracak. Bölgesel trenler için ise İslahiye Mersin ve Gaziantep Nezip arası geçici süreli işletilmeyecek. Bilet alan yolcuların bilet ücretleri kesintisiz şekilde iade edilecek. Trenlerin işletilme tarihi ayrıca duyurulacak. 15.05 Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1014 Eylül. Afak Başkanı Yunus Sezer'de şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2824 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkiyat var. Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 1014. Dedi. Afak'tan yapılan açıklamada Sakon'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş'ta 191. Gaziantep'te 200. Şanlıurfa'da 27. Diyarbakır'da 41. Adana'da 43. Adıyaman'da 20. Osmaniye'de 131. Hatay'da 250. Kiliste 13 ve Malatya'da 98 olmak üzere toplam 1014 vatandaşımız hayatını kaybetmiş Kahramanmaraş, Gaziantep, Çanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye. Hatay ve Kiliste 7003 vatandaşımız yaralanmıştır ifadelerine yer verildi. 15.04. Meclis çalışmaları ertelendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, meclisin bu haftaki genel kurul çalışmalarının ertelendiği, önümüzdeki hafta salı gününden itibaren devam edeceği yönünde karar alındığını açıkladı. 14.42 Bakanlık, Adana Havalimanı hava trafiğine açık. Malatya Havalimanı sivil uçuşlara kapalı, acil uçuşlara açık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adana Havalimanı'nın hava trafiğine açık olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binamızda da hasar meydana gelmiştir. Malatya Havalimanı tüm uçuşlara katalı. Acil uçuşlara açıktır denildi. 14.14 14, 14. size hasar yok. Akkuyum Lütte'er AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteva. Merkez Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ile etkileyen depremin ardından Akkuy'un EDS projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Zoteva Uzmanlarımız sahamızda bulunan vina, ekipman ve vinçlerde bir hasar tespit etmemiştir. Sahada inşaat ve montaj çalışmaları devam etmektedir. İfadelerini kullandı. 13:24. Kahramanmaraş'ta 7.6 6 büyüklüğünde ikinci deprem Afet verilerine göre Kahramanmaraş Elbistan Merkez üssü olan 7, -6 büyüklüğünde deprem meydana geldi 13.20 Erdoğan 912 cam kaybı var 5 binası 3-125 yaralımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez üssü Kahramanmaraş'ın pazarcı ilçesi olan ve toplam 10 ilde etkili olan 77 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu Erdoğan şu ana kadarki tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5325 yaralımız var. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2470'i buldu. 2818 bina yıkıldı dedi. 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle. Osmaniye Vekilis Belediye Başkanları ile Kilis Valisi Recep Soytürk'ü arayarak bilgi aldı. 12.26 Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerdeki tüm öğretmen evleri, uygulama otelleri, kapalı spor salonları ve okullar, vatandaşların hizmetine açıldı. 1154 Malatya Valiliği uyardı, şebeke suyun içmeyin. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ile etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya Valiliği, şebeke suyunun içilmemesini istedi. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada... Malatya merkezinde Pınarbaşı Kaptaş'tan içme suyu alan vatandaşların ikinci bir açıklamaya kadar şebeke suyunu içmemesi gerektiği belirtildi. 11.40 Bakan Akar, 3 şehidimiz ve yaralılarımız var. Bakan Akar, silahlı kuvvetler olarak hasar ve zayıt belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizle tekrar yoklamaları alıyoruz. 11.30 10 ilde eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut özel Kahramanmaraş Adana. Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretimi iki hafta ara veriyoruz Diyarbakır Gaziantep Şanlıurfa Adana Osmaniye vekilisi illerimizde bir hafta eğitim öğretimi ara vereceğiz açıklamasında bulundu 11.05 Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Üstü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçiyor. 10.0 Oktay 284 can kaybı, 2 binası 323 yaralı var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, depremle ilgili açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçti. Oktay, açıklamasında şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız depremin olduğu dakikadan itibaren olayı takip etmektedir. Bakanlarımız bu ileride görevlendirilmiş durumdalar. Son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Ne yazık ki sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik an itibarıyla." Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz ne yazık ki. Maraş'ta 200 yaralı var ve 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız. Yıkılan 200 binamız. Osmaniye'de 20 kaybımız, 200 yaralımız. 83 yıkılan binamız. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız. 100 yıkılan binamız. Diyarbakır'da 14 kaybımız, 226 yaralımız. 20 yıkılan binamız fada 18 kaydımız 200 yaraımız 60 yıkılan binamız Antep'te 80 kaydımız 600 yaraımız 581 yıkılan binamız kiliste 8 kaydımız 200 yaradınız 50 yıkılan binamız Adana'da 10 kaydınız 118 yaralınız yıkılan 16 binamız Malatya'da 47 kaydımız 550 yaralınız yıkılan 300 binamız var Toplam itibarıyla 284 vefatımız, 2323 yaralımız, yıkılan 1710 binamız var. Hatay Havalimanı'nda bir sorun var. Uçuşa kapalı. Maraş ve Antep sivil uçuşlara kapatıldı. Deprem faaliyetleriyle ilgili uçuşlar devam etmekte. 78 artçı deprem meydana geldi. Haberleşme hizmetlerinde acil ihtiyaçları olabilecek vatandaşlarımız için fatura borç ve benzeri nedenlerle hakları kapanmış olan vatandaşlarımızın tamamının hakları açılmıştır. Türksat da yeterince uydu istasyonunu bölgeye sevk etmiştir. 09.12 Hatay'da depremin yıkımı gün ağrınca ortaya çıktı. Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü. 4 yol ve payas ilçelerinde 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi. Merkezde de çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da. Depremin boyutu gün ağrınca ortaya çıktı. Öte yandan, Serin yol ilçesinde de askeri birliğe bağlı bir binanın çöktüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Vatandaşların ve tüm ekiplerin seferber edildiği bölgelerde arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. 08:21 Adana'da yurt mahallesindeki enkaz altından bir küçük çocuk, Canlı olarak çıkarıldı. 08.16 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana Malatya Gaziantep, Diyarbakır Hatay, Adıyaman Osmaniye ve Şanlıurfa valileriyle telefonda görüşerek deprem sonrası durum ve arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı. 08.12 Afak Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Arama kurtarma ekiplerimize yardımcı olunması önemli. Yıkılmış binalarda çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlarımızın buralardaki görevlerimize yardımcı olması, toplanma alanlarında toplanmaları, resmi talimatları dinlemelerini önemli rica ediyoruz. Resmi açıklamaya itibar edilmesi gerekiyor muhakkak. Çok sayıda hasarlı binamız var. Hasarlı binalardan uzak durulması önemli. Yıkıcı bir takım artçı sarsıntılar da meydana geliyor. Şu ana kadar 50 tane artçı sarsıntı meydana geldi. Bunlardan 3 tanesi 6 ve üzerinde. Yakınımızdaki ülkelerde de hissedildi. 0810. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak deprem bölgesine çok sayıda ekibin hareket ettiğini duyurdu. 0808. Gaziantep'te 531 binada göçük var. Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada 531 binada göçük olduğunu duyurdu. 07.45, Afal, 10 ilde 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı. Afal, Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 10 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı. 07.43, Koordinasyon için bazı illerin görev yerleri değişti. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından koordinasyon için bazı ilerin valiliklerine yeni görevlendirmeler yapıldı. Kayseri Valisi Kahramanmaraş'a, Mersin Valisi Hatay'a, Mardin Valisi Gaziantep'e, Tunceli Valisi Adıyaman'a, Bingöl Valisi Osmaniye ve Sivas Valisi Malatya'ya görevlendirildi. 07.33 Kahramanmaraş Valisi'nden ilk açıklama. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Yoşkun. Deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada şu an yıkılan binayla ölü ve yaralı sayısı vermeniz mümkün değil. Hasar ciddi. İfadelerini kullandı. 07 Şanlıurfa'da 19 bina yıkıldı, 18 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 19 bina yıkıldı, 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. 67 kişi enkaz altından kurtarıldı diye konuştu. 07:11 Afak Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'dan açıklama geldi. Tatar yaptığı açıklamada Malatya'dan Hatay'a uzanan geniş bir hat boyunca bir kırılma meydana geldi. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları büyük önem taşıyor. Çok sayıda hasarlı bina var. Can kayıplarımız var. 0705 Diyarbakır'da 6 bina yıkıldı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, depremde 6 bina yıkıldı. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 79 vatandaşımız yaralandı. 06.52 Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıkamada Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tudayı unsurları ile AFAD'ın talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır. Denildi. 6.45 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığın son açıklamada deprem 10 şehirde etkili oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. dedi. 0642 deprem sonrası yıkım olan iller. Depremin ardından Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Mersin, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'da yıkım yaşandığı öğrenildi. 0638. Malatya valisi Şahin 23 kişi hayatını kaybetti, 420 kişi yaralandı. Malatya valisi Hulusi Şahin Kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti. 06.20 Kızılay'dan kan bağışı çağrısı Türk Kızılay Genel Banık, kan bağışı çağrısında bulundu. Kıspada deprem bölgesine kan sevkiyatı yapıyoruz. Ulusal kan stoklarımız mevcut. Ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz dedi. 0608 Bakan Soylu'dan cep telefonu çağrısı. İçişleri Bakanı Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Gazi Antel, Atay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır Vekili'si. Tabi 7. 7. yıkım ortaya koyan bir depremdir. Şu anda bütün valilerimiz görev başında. Jandarma, emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, Afalya, Kızılay ve birçok arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor. Biz de bakan arkadaşlarımızla beraber Kahramanmaraş'a ben, Atayatarım Bakanımız, Gaziantep'e Murat Kurum, Osmaniye'ye Gençlik ve Spor Bakanımız, Adıyaman'a Ulaştırma Bakanımız, Malatya'ya ise Kültür ve Turizm Bakanımız gidecek. Sağlık Bakanımız da biraz sonra buraya intikal ediyor. Bazı yerlerde trafik sıkışıklığı söz konusu. Ambulanslara yol açabilmek için vatandaşlarımız araçlarını çalıştırmamalıdır. Cep telefonları konusunda tüm Türkiye'de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Cep telefonlarını kullanmamalarıdır. 5.50 Osmaniye'de 34 bina yıkıldı. 5 kişi hayatını kaybetti. Osmaniye valisi Erdin Çılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. 5.40 Adana'da biri 17 katlı olmak üzere 3 bina yıkıldı. Adana Belediye Başkanı 3 apartman yıkıldı. Biri 17 katlıydı dedi. 5.32 Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina yıkıldı. 5.20 Deprem sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5 5-15 Bakan Soylu, dördüncü seviyede alarm verildi. Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Uluslararası yardım kuruluşlarından da yardım istenilen bir seviyedir bu. Şu ana kadar altının üzerinde altı artçı deprem meydana geldi. En büyük altıncı altıncı yıkım ve can kaybı konusunda net bir şeyden söyleyemeyiz. Ifadelerini kullandı. 5.0. Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk coşkunlara yarak bilgi aldı. 5.02. İletişim Başkanı Altun Devletimizin tüm kurumları ivedilikle çalışmalarını yürütmektedir. İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası devletimizin tüm kurumları ivedilikle çalışmalarını yürütmektedir. Milletimize, ülkemize geçmiş olsun. Halihazırda tüm çalışmalar AFAD koordinasyonunda sürdürülmektedir. Yaşanan felaketle alakalı AFAD başta olmak üzere resmi kuruluşların bilgilendirmelerinin takip edilmesi önem arz etmektedir ifadelerine yer verdi. 400 40. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den de açıklama geldi. Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Gaziantep'te de hissettiğimiz şiddetli ve uzun süren bir deprem yaşadık. Henüz ayrıntıları merkez üstünü bilmiyoruz. Gaziantep'lilerden panik yapmamalarını resmi kurumlardan gelen bilgilere göre hareket etmelerini rica ediyorum. 435 Gaziantep Valisinden açıklama. Gaziantep valisi Davut Gülde yaptığı açıklamada deprem milimizde deşiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim. Geçmiş olsun. İfadelerine yer verdi. Dünyanın en büyük faylarından bir tanesi. Profesör Doktor Okan Tüysüz depremle ilgili canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Maalesef büyük bir deprem olduğu anlaşılıyor. Merkez üssü olarak da Gaziantep ve Kahramanmaraş arasındadır olarak gözüküyor. Doğu Anadolu fayı. Çok uzun zamandır deprem üretmeyen bir fay. Bu kadar suskun fayların zaman içerisinde büyük deprem üreteceğini söylemiştik. Doğu Anadolu üzerinde deprem bir faydır. Dünyanın en büyük faylarından bir tanesidir. Çok önemli bir deprem. Çok ciddi hasar yaratma ihtimali yüksek. Kahramanmaraş'ın pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ttps 2. üst bölü bölü T noktac o bölü bir yazımız pazarcık segmenti dediğimiz çok uzun yıllardır deprem olmayan ve üzerinde yediği aşan büyüklükte deprem olma olasılığından yakın zamanda çok söz edilen bir bölge özellikle enazı depremi olduktan sonra altı 8 büyüklüğündeydi Doğu Anadolu fayına dikkat çekmiştik ve nitekim böyle bir deprem gerçekleşti ben burada yakın bir zamanda deprem bekliyordum. Burası sismik bir boşluktur. Uzun yıllardır deprem olmamış bir bölgedir. Bugün maalesef uyarılarım gerçekleşmiş oldu. 1500 -150 yıllardan bu zamana kırılmamış bir fay parçası bu. Bir bölgede deprem olduktan sonra aradan belli bir süre geçene kadar yeni bir büyük deprem olmuyor. Bu esnada faylar enerji biriktiriyorlar. Bu biriken enerji. Belli bir dönem sonra büyük bir depremle boşalmış oluyor. Fayların belli parçalarında belli aralıklarla depremler olur. 1500'lü yıllardan bu zamana kırılmamış bir fay parçasıdır bu. 1999 depremine aşağı yukarı eşit görünüyor. 7000 üzerindeki depremler ciddi anlamda hasar yaratan depremlerdir. Burada bulunan fay için bir kıyaslama yapacak olursak bu bölgedeki olan depremin büyüklüğü 17 Ağustos 1999 depremine aşağı yukarı eşit görünüyor. Yedinci dörtten sonra altıncı iki büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İkinci bir deprem daha meydana geldi orada. İki büyüklükte hasar yapan depremlerdir. Hasar gören binalara girilmemesi önerilir. Hasar görmemiş bile olsa içeride kırıklar. Çatlaklar gelişmiş yıkılmamış ama bir şekilde hasar görmüş yapılar. Artçılarla yıkılabilir. Evde kırık. Çatlak varsa eve girilmemesi çok daha sıhhatli olacaktır. Maalesef internet büyük oranda kesik durumda. Depremlerde her zaman olduğu gibi rasathanelere dahi ulaşılamıyor. Yapılacak şey, deprem toplanma alanlarına hareket edilmesi olacak. Eğer bu bölgeler belirtilmemişse mümkün olan artçıların devam ettiği düşünülerek, yapıların yıkılması olasılığına karşın yapılardan uzakta bir yerde birikilmesi gerekir. Yaralılar varsa mümkün olan en kısa sürede sağlık kuruluşlarına yetiştirilmesi gerekiyor. Sakin bir şekilde görevlileri beklemek gerekir. Pazarcık'ta büyük hasar olma ihtimali yüksek. Pazarcık ilçesi uzun süredir söz ettiğimiz ilçelerden bir tanesi. Depremden en çok hasar görme olasılığı olan bir diğer ilçe de Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi. Geçmişten bugüne büyük deprem olmasını beklediğimiz bölgelerden biri de Pazarcık'tı. 1513 yılından bu yana deprem olmayan Pazarcık fayı üzerinde gerçekleşmiş. Rıshathaneler tarafından verilen bilgilerde bir miktar farklılıklar var. Görünen şu ki özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş arasında pınarlı. Türkoğlu ve Pazarcık civarı en fazla hasar gören bölgeler olarak dikkat çekiyor. Son yıllarda yaşadığımız en büyük deprem. Son yıllarda yaşadığımız en büyük deprem. 17 Ağustos 1999'den bu yana yaşadığımız en büyük deprem olarak kayıtlara geçmiş. Hasarın büyük olma olasılığı yüksek. Gerek şehir ve ilçe merkezlerinde gerekse köylerde büyük bir hasar yaratma olasılığı yüksek olan bir deprem. Çok sayıda artçı olma ihtimali var. Altının üzerinde iki deprem meydana geldi. Artçıların büyüklüğü altıncı altıya varabilecek gibi gözüküyor. Hasar yaratma ihtimali yüksektir. Evet, değerli izleyenler günün önemli haberleri. Ee, bu şekildeydi ve biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemize yer alan reklamlara da tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Doğutu daha, daha huzurlu ve daha depremsiz bir ülkede uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar diyoruz.